Şimdi sistemlere, tekniklere gelelim diyorum tamam. ben. O konuda da biraz aydınlanmak istiyoruz tarafınızdan. Hı -hı. Biraz önce bahsetmiş olduğunuz bu şifa sistemleri, şifa teknikleri nelerdir? Siz nasıl çalışıyorsunuz danışanlarınızla? Ee, bir teknik var. Ee, eğitimli almış olduğum Theta Healing var, Access Consciousness'ın birçok tekniği var, ee, Recall Healing var, ee, Inner Speak var, Raşiba var. İşte devam eden aile dizimi başlayacak olan regresyon eğitimim var. Ee, hepsinin temelinde farkındalık var. Hepsinin temelinde o yazılımı değiştirmek var. İsimleri farklı, uygulama şekilleri farklı, çalıştığı frekanslar farklı. Ee, ancak e, o kişi, gelen kişi, danışanın o an neye ihtiyacı var ve o kendi konusuna en hızlı hangisiyle çözüm bulabiliriz. Uh -huh. O yüzden biraz böyle harmanlayarak, destekleyerek çalışmayı seviyorum ben. Ee, Akses bar seansı ile başlıyoruz yani başa dokunularak yapılan. Oradaki sıkışmış olan enerjiyi boşaltmaya yarayan bir tekniktir. Çok da muazzam bir tekniktir. Ee, bunu söylemek isterim, çocuklara çok rahat uygulanabilir. Ben çocuklarıma yapıyorum. Ee, arkadaşlarım öğrendiler, onlar da çocuklarına yapıyorlar. Gece uykusundan okul başarısına kadar, davranış problemlerine kadar çok etkili ve çok basit uyurken yaparsınız. Yani o kadar güzel çalışıyor ki, ertesi gün o çocuk bambaşka uyanıyor mesela. Ee, i̇şte Bars'la başlayabiliriz. Arkasından bakarız ki o kadar bir konu tekrar ediyor. Bir dakika buna biraz bir inner speak yapıp kaynağını görelim diyebiliriz. Orada bir hastalık teması varsa, o kişinin bedensel bir rahatsızlığı varsa recall healing hastalığın gerçek ruhsal sebebine ulaşmakta çok güzel bir teknik. Ee, recall healing de ayrıca yaşam döngüleriniz, kiminle nasıl özdeşleştiğiniz, aileden, soydan, onları da bulmak için çok güzel bir teknik. E, Raşiba'yı anlatayım. Raşiba, e, enerji alanınızı ve manyetik alanınızı düzenlemek üzere bir teknik. E, onun dışında da aile dizimi zaten e, çok çabuk, istediğimiz sonuca ulaşabildiğimiz, gerçekten onu rahatsız eden nedir, işiyle ilgili bir sorun olarak bir size danışabilir ama, Aileyle ilgili oradan öyle bir kilit bir şey çıkar ki bir hafta sonra işleri tamamen yoluna girebilir. Çok hızlı olabiliyor sonuçlar. Evet, mucizevi sonuçlar elde edilebiliyor diyor.